bilir bilirsiniz? yetim kalmış hayaller saymakla biter mi? Dönüp getirsen bir iki gözlerine esir. Ne yaptım ne etsem gülmedi lan üç yüzüm. Bakıyorum sayfa olarak devam etme kaydın. İçim zırhla bu şarkı devam eder böylece. zaman geldi artık. Biz de gidiyoruz ince Zaman bizim yener mi ki söylesene özledim. nefretimle gelenler de dumanlarla üflete. Artık bir şey Yandım